2x üzeri 4 eksi 8x kare y kare eksi y üzeri 4'ten eksi 6x üzeri 4 eksi 3x kare y kare artı 5y üzeri 4'ü çıkarmamız istenmiş. Her zaman olduğu gibi önce videoyu durdurun ve soruyu kendi başınıza deneyin. Evet şimdi birlikte yapalım. Buradaki pembe polinomdan yeşil polinomu çıkaracağız. Evet önce yapacağımız işlemi yazalım. 2x üzeri 4 eksi... 8x kare y kare eksi y üzeri 4. Eksi, parantez içinde eksi 6x üzeri 4 eksi 3x kare y kare artı 5 y üzeri 4. İki değişkenli bu yeşil polinomu yine iki değişkenli pembe polinomdan çıkarıyoruz. Şahane. Pembe polinom bir daha yazalım. Şöyle yazalım. 2x üzeri 4. Eksi 8 x kare y kare, eksi y üzeri 4. Ve şimdi buradaki eksi işaretini bu parantez üzerine dağıtalım. Eksi 6 x üzeri 4'ün negatifi 6 x üzeri 4 eder. O zaman, artı 6 x üzeri 4 yazalım. Eksi 3 x kare y karenin negatifi de 3 x kare y kare eder. Bunu da, 3x kare artı 3x kare y kare olarak yazalım. Son olarak 5y üzeri 4'ün negatifinde eksi 5y üzeri 4 olarak yazalım. Şahane. Şimdi bu karşımızdaki kocaman ifadeyi biraz sadeleştirelim. Bu terimle başlıyorum. 2x üzeri 4. Başka x üzeri 4'lü bir terim var mı? Evet var. 6x üzeri 4. Burada. 2x üzeri 4'e 6x üzeri 4 e eklersek ne olur? Elimizde bir şeyden 2 tane varken buna 6 tane daha eklersem aynı şeyden 8 tane elde ederim öyle değil mi? 2 artı 6. 2x üzeri 4 artı 6x üzeri 4 8x üzeri 4 etti. Evet sırada x kare y kareli terim var. Burada bundan 8 tane çıkarıyoruz. Burada da aynı terimden 3 tane ekliyoruz. Yani eksi -8x kare y kareye 3x kare y kare ekleyeceğiz. Yine kat sayılarla işlem yapalım. Eksi 8 artı 3, 5 etti. Eksi 5 etti. Düzeltiyorum, eksi 5. Eksi 5, x kare y kare. Bu terimle biraz daha düzgün işaretleyelim. Eksi işaretini dışarıda bırakmamam gerekiyor. Eksi 8, x kare y kareye, 3 x kare y kareye ekliyoruz. Bu da bitti. Son olarak burada bir tane y üzeri 4 var ve bundan 5 tane y üzeri 4'ü çıkarıyoruz. Peki bu ikisi ne eder? Bunu eksi 1 y üzeri 4 olarak düşünün. Eksi 1 y üzeri 4, eksi, eksi 5 y üzeri 4. Evet doğru bildiniz. Eksi 6 y üzeri 4 eder ve bu kadar. Bu polinomdan bu polinomu çıkardık. Şahane!